Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar 2023 senesinin yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz sene itibariyle özellikle akrep boğa hattındaki tutulmalar ve aynı zamanda satürn uranüs karesinin etkileri bilhassa sabit evlerimizde yoğun stresler yarattı. Sizler bu etkiyi 12. ev ve 6. ev aksında özellikle sağlığınızla alakalı günlük iş temponuz, çalışma koşullarınız, bununla beraber arkanızdan dönen işler veya gizli düşmanlıklarla alakalı yaşamış olabilirsiniz. Bu sene ise bütün dengelerin değişeceği bir sene esasında. 2023 senesi hepimiz için Oldukça önemli bir sene olacak, unutulmaz bir sene olacak gibi gözüküyor. Her sene olduğu gibi tutulmalar var ama önemli e, gezegensel değişimler de söz konusu olacak bu sene itibariyle. Bu sene aynı zamanda benim de bu kanalda 5. yılımda olmuş olacak. E, gerçekten benim için de oldukça önemli bir sene. 2018 senesinde e, bu yolculuğa başlamıştık bu kanal vasıtasıyla. O, zamandır, o zamandan beridir benimle olan... Beni destekleyen, konuştuğumuz, tanıştığımız, danışmanlık alan, güzel yorumlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar varsa sizler de kanala abone olarak, yorum yaparak, beğenerek destek olursanız emeklerimiz karşılığında alma verme dengesini sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Aynı zamanda şu sıralar Instagram hesabımla alakalı bir problem yaşıyorum arkadaşlar çok takipçili olan hesabım kurtarılacak gibi ama net değil. dolayısıyla yedek bir hesap açtım. opikus astroloji adında. o hesabı da takip ederseniz veya bana danışmanlık için ulaşmak istiyorsanız o hesaptan ulaşmaya çalışırsanız çok daha iyi olacaktır. ama diğer hesaptan kurtarılacak diye düşünüyorum inşallah. evet vakit kaybetmeden hemen yıllık yorumlarınıza odaklanalım. 12 ocak tarihinde ee, Mars'ın ikizler burcu transiti ve bu süreçteki Mars retrosu artık sona eriyor ve Mars düz başlıyor olacak biliyorsunuz Ağustos 2022 senesinde Mars ikizler burcu geçişine başlamıştı ve oldukça önemli bir transitti ee, retrosuyla beraber ortalama 6 ay kadar sürecek bir transitten bahsetmiştik. Bu transit sizin için de oldukça önemliydi sevgili yay burçları çünkü tam karşınızda ilerleyen Mars çatışma enerjisini Aksiyon enerjisini zaman zaman hayatınıza dahil etmiş olabilir. Burada bilhassa ikili ilişkiler alanında daha çatışmacı, daha agresif enerjilerle mücadele etmiş olabileceğiniz gibi siz de ilişki anlamında daha istekli, daha dürtüsel yaklaşmış olabilirsiniz. 30 Ekim tarihinde Mars retro hareketine başlamıştı ve bir durağan enerjiye girmiştik, bir içe dönüş enerjisine girmiştik. Şimdi ise başında 12 Ocak tarihi itibariyle Mars retrosu bitiyor, Mars tekrar düz seyrine başlıyor ancak yine 7. evinizde yani ikizler burcunda ilerleyişini sürdürecek takip Mart 2023'e kadar. Evet bu alanda özellikle bu retro sürecindeki ilişkilere dair gözlemlediğiniz e, olayları eylemsel anlamda. Değerlendirebilirsiniz, harekete geçebilirsiniz, aksiyon alabilirsiniz, başlatıcı e, süreçlere dahil olabilirsiniz, bir ilişkiyi başlatmak ve ortaklığı başlatmak veya bitirmek gibi e, daha net ve keskin kararlar almak adına uygun bir süreç içerisinde olacağınız 2 aylık bir dönem var. Evet 7 Mart tarihine geldiğimizde bu yılın en önemli görünümlerinden birisi Satürn burç değiştiriyor arkadaşlar biliyorsunuz Satürn geçtiğimiz yıllarda. Kova Burcu'nda ilerlemiştim. Sizin haritanızın 3. evinde özellikle yakın çevre ilişkileriniz, iletişim tarzınız, kendinizi ifade etme biçiminizle alakalı belki sorunlar yaşadınız. Veya trafikte bir takım sorunlar yaşamış olan yay burçları da olabilir. Ancak şimdi Satürn artık 2,5 yıllık yeni bir döngüye başlıyor. Balık Burcu'nda sizin 4. evinizde. Bu daha kritik bir süreç olacak sizin için biliyorsunuz haritanızda özellikle köşe noktalar 1, 4, 7 ve 10. evden geçen gezegenler bizim hayatımızda daha büyük tesirler yaratmakta. Satürn'ün burada e, dördüncü evimize geçmesi tabii ki bu iki buçuk yıl boyunca zaman zaman yükselenize kare görünüm yapacağını ifade ediyor. Aynı zamanda dördüncü ev bizim köklerimizdir, geçmişimizdir, ailemizdir, evimiz, yuvamız, konfor alanımızdır. Huzurlu ve mutlu hissettiğimiz, aşina olduğumuzu düşündüğümüz alandır, hatıralarımızdır, anılarımızdır. Burada demek ki biraz daha e, geçmişe e, yönelim olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle aile büyükleriyle alakalı anne veya baba ile alakalı bazı zorluklar veya sorumluluklar da söz konusu olabileceği gibi evlilik hayatında sorumluluk alma durumu da mümkün. Belki birçok yay borcu bu süreçte evlenecek olabilir. Genelde satürn 4. evden geçerken veya 7. evden geçerken evlilik de getirebiliyor. Çünkü e, o da bir sorumluluk duygusu getirecektir beraberinde. E, bununla beraber çocuk sahibi olmak, ev almak, evin borcunu ödemek, aile büyükleriyle ilgilenmek veya içsel anlamda geçmişinizle barışmak, aile büyüklerinizle barışmak, kökleriniz, atalarınızla ilgili bazı farkındalıklar oluşturmak adına önemli olacaktır. Tabii Satürn girdiği alanda bizden sorumluluk istiyor. Bizden e, samimiyet istiyor. E, kolay yollardan, kestirme yollardan sonuca ulaşmamız noktasında e, sınavları da büyük oluyor. Burada gerçekten e, samimi bir niyetle özellikle bu, bu konuları yani eviniz, yuvanız, aileniz, kökleriniz, anılarınız, geçmişiniz, çocukluğunuz, memleketiniz belki de e, bu alanlarda e, sorumluluk almanız gereken durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi bazen de bu sorumluluklar size ağır gelebilir gibi de gözüküyor sevgili yay burçları. E, bu tabi ki hepimiz için farklı alanlarda tezahür edecektir. Ama satürn ortalama bir burçta 2,5 yıl kadar kalmakta. E, demek ki önümüzdeki 2,5 yılın sınav konuları daha ziyadesiyle bunlar. Tabi satürnün geçişine dair ayrıca bir video paylaşacağım inşallah. Evet devam ettiğimde 12 Mart tarihinde önemli bir kavuşum var. Bu kavuşumu özellikle değinmek istedim. Ee, yıllık tabloya baktığım zaman dikkatimi çeken bir kavuşumdu. Jüpiter ve Şiron kavuşumu yaşanacak. 14 derece Koç burcunda yaşanacak bu kavuşum. Ee, biliyorsunuz Şiron e, uzun yıllardır Koç burcunda. Jüpiter ise geçtiğimiz bahar aylarında koç burcuna geçmişti. Burada özellikle sizin haritanızda 5. ev konularında yani belki hayattan tat alma, keyif alma, aşkı doya doya yaşama, çocuklarınızla vakit geçirme, eğlenceli zamanlar ayırabilme gibi durumlardan mahrum kalmış olabilirsiniz. Kendinizi birçok zevkinizden mutluluğunuzdan belki de mahrum bıraktığınız bir süreç vardı ve belki de şanssız olduğunuzu düşündüğünüz ki yay burçları Jüpiter'in çocuklarıdır. Buna rağmen şanssız olduğunuzu düşündüğünüz veya yeterince keyifli aktivitelere zaman harcayamadığınızı düşündüğünüz bir süreçten geçtiyseniz işte bu konularda Jüpiter'in şifası bu alana temas edecek gibi gözüküyor. Belki yalnızlıktan sıkılan yay burçları varsa çok güzel, iyileştirici, şifa veren bir ilişki hayatlarına girebilir. Çocuk sahibi olmakla alakalı e, sağlık problemleri olanlar varsa yine e, çok pozitif bir etkileşim bu. Özellikle bu tarihi mutlaka not alın derim. Çünkü gerçekten çok özel bir kavuşum söz konusu. Şifa enerjisi, iyileşme enerjisi, bolluk ve bereket enerjisi getirecektir. Bu alanlarda belki de artık biraz daha keyfinize göre yaşamanız gereken süreçlerde aktif olacaktır. Evet Mart ayı oldukça önemli gündemlere imza atmaya devam ediyor. 23 Mart tarihinde de Plüto burç değiştiriyor sevgili yay burçları. Plüto ortalama bir burçta 15-16 sene kadar bulunmakta. Bu süreçte özellikle geçtiğimiz 15 yıl boyunca oğlak burcundaydı ve sizin ikinci evinizde bulunuyordu. 2008 yılından bu tarafa Plüton'un oğlak burcu geçişine şahitlik ettik ve burada özellikle mali konularda zaman zaman güzel paralar kazanmış zaman zaman dibi görmüş olabilirsiniz. Kendi değerinizi zaman zaman aşağı çekmiş olabilirsiniz. Zaman zaman müthiş bir özgüvenle gezmiş olabilirsiniz. Çünkü Plüto enerjisi ya hep ya hiç gibi siyah beyaz gibi çalışıyor. Aslında çok daha dengeyi sağlamamız mümkün olmuyor. Bu süreçte tabii ki mali konularda sıkıntı yaşayan yay burçları varsa artık derin bir oh çekebilirler. Çünkü Plüto bu alandan çıkıp kova burcuna yani 3. evinize doğru ilerleyecek ve Plüton'un zaman zaman bu 15 yıl boyunca e, yükselenizi yapacağı pozitif açılarda e, daha keyifli bir hale gelecektir. Çünkü ikinci evde sizi görmezken artık üçüncü evinizde 60'lık bir açı oluşturuyor olacak e, Plüton. Burada e, üçüncü eve geçtiği zaman Plüton artık iletişim tarzınız, çevreniz değişiyor sevgili yay burçları. Kardeşlerinizin hayatında çok büyük değişimler olabileceği gibi aynı zamanda çok önemli tanışmalar, anlaşmalar, teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çevrenizin tamamen değişeceği bir 15 yıllık sürece giriş yapıyor olabilirsiniz. Bu süreçte tabii yeni eğitimler almak, yeni bilgiler edinmek, merak ettiğiniz konuları araştırmak, hızlı davranmak, özellikle hızlı olmak, interaktif alanda bilhassa sizin için önemli olacaktır. İlgi alanlarınız değişebilir. Merak ettiğiniz konular değişebilir. Zihin yapınız değişebilir. Düşünme şekliniz değişebilir. Gerçekten e, burada e, beyninizi hükmedebilmek için zihninize hükmedebilmek için çok pozitif bir etkileşim var esasında. Spiritüel konularında desteğini alabilirsiniz yanınıza. Aynı zamanda iletişim tarzınız değişecek. Yani kendinizden daha emin bir tarz edinmeye başlayacaksınız. Tabii ki bunlar 2023'ün gündemleri değil esasında. Yani yükselen dereceniz 0 ila 5 derece arasındaysa belki tesir edecektir ama bunlar 15 yıllık döngüler. E, tabii ki e, bu 2023'ün sadece Başlangıç aşamasında Kendini göstereceği bir transitten bahsediyoruz. Önümüzdeki e, 2040'a kadarki süreç aslında plüto kova transiti ve o meşhur kova çağının Başlangıcının ilk adımları e, Atılacak gibi gözükmekte. Evet 25 Mart tarihine geldiğimizde ise Meşhur Mars 8'ler transitimiz artık son buluyor ve Mars yengeç burcuna geçiyor. Siz de artık ikili ilişkilerde bir rahat nefes almaya başlıyorsunuz sevgili yay burçları. Ama tabi bu alanda özellikle 8. evde krizler alanıdır. Yine ameliyatlar, operasyonlar, ödenecek borçlar, harcamalarla alakalı dikkatli olunması gereken bir süreç belirtiliyor. 20 Nisan tarihine geldiğimizde ise artık tutulmalar döngüsü başlıyor. 20 Nisan'da 29 derece Koç Burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet, artık 2023 senesinde Koç ve Terazi hattının da ayak seslerini duymaya başlıyoruz yavaş yavaş. Bu tutulma e, özellikle önemli çünkü 29 derecede meydana geliyor arkadaşlar ve Koç Burcunda. Ee, bu ilk koç tutulmamız olacak ama 29 derecede olması bu tutulmanın hem başlatıcı, hem bitirici, sonlandırıcı bir enerjisi olduğunu ifade etmekte. Sizin evitanızın 5. evinde etkili olacak bu tutulma. Demek ki yeni bir aşk, yeni bir heyecan, yeni bir macera e, mümkün hayatınızda sevgili burçları Tabi burada belki bu yeni ilişkiye başlamak için hayatınızdan çıkarmanız gerekenler var. Veya belki bir çoğunuz çocuk haberi alacak. Belki sizi çok mutlu edecek bir haber alacaksınız. Projeniz onaylanacak. Bir eser ortaya çıkaracaksınız. Belki kendi tasarımınız, kendi üretiminiz, kendi icadınız bir şey ortaya çıkarıp tasarlayabilirsiniz. Ama demek ki bu karşınıza çıkan yenilik her neyse veya gündem her neyse bazı şeyleri de arkanızda bırakmanız gerekiyor. Aksi halde bu yeniliğe Kolaylıkla ulaşamayacaksınız demek. Çünkü 29 derece bitirmekte zorlandığımız konuları da bizlere gösterir. Yani toksik hale gelmiş bir ilişkiniz varsa bitiremiyorsanız. Veya uzun zamandır kendi projeleriniz üzerine çalışmanıza rağmen. Başkalarının projeleri için emek gösteriyorsanız. işte demek ki artık bir noktada dur diyebilmeniz de önemli olacak. Evet 5 Mayıs tarihine geldiğimizde. Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Burada yine Akrep Boğa hattını hissediyor olacağız. Ee, sizin haritanızın 12. evinde etkili bir tutulma bu. Tabi biraz e, bizleri zorlar ay tutulmaları duygusal anlamda özellikle. Ee, biraz daha e, doluluk ve Yorgunluk enerjisi hakim olabilir, uykularımız kaçabilir her şey üstümüze üstümüze geliyormuş gibi hissedebiliriz. Özellikle 12. evde kontrol edemediğimiz bir alan bazen bir şarkı duyarsanız, bir ses duyarsınız, öyle bir karşılaşma yaşarsanız öyle bir rüya görürsünüz veya sizden saklanan bir gerçekle yüzleşirsiniz ve kendinizi aşağı çekebilirsiniz. Özellikle bağışıklık sistemi, sağlıkla alakalı çok daha dikkatli olunması gereken bir süreç. Ve bu süreçte bilhassa sırlarınızı çok güvenmediğiniz insanlarla paylaşmayın derim. Ee, ummadığınız olaylar yaşanabilir gibi gözüküyor açıkçası. Tabi tutulma detaylarını e, ilerleyen süreçlerde paylaşırız inşallah. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Jüpiter Burç değiştiriyor biliyorsunuz. E, her sene olduğu gibi bir fragman yaşıyor olacağız. Jüpiter Koç Burcundaki transitini tamamlayıp Boğa Burcuna geçecek ve sizin 6. evinize. Burada özellikle bu akrep boğa hattının getirmiş olduğu sıkıntılar telafi edilecek, iyileştecek gibi gözüküyor. Sağlıkla alakalı bir sorununuz varsa buna çözümler gelebilir. İş hayatınız, çalışma koşullarınız, rutinleriniz, belki çalışma arkadaşlarınız, yardımcılarınızla alakalı konularda bolluk, bereket ve şansın sizinle beraber olacağı bir süreç başlayacak. 17 Mayıs tarihine geldiğimizde Jüpiter ve Plüto arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Henüz boğa burcuna geçen Jüpiter ve henüz kova burcuna geçen Plüto arasında sıfır derecede meydana gelecek bu kare görünüm. Dolayısıyla oldukça önemli. Jüpiter sert açılarda bilansa olayı daha çok büyütebiliyor. Daha çok krizli bir hale getirebiliyor. Siz bu etkiyi 3. ev ve 6. evde yaşayacaksınız. Özellikle sağlığınıza ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreç. Düşünceleriniz, konuşmalarınız oldukça önemli olacaktır bu süreçte. Keza işle alakalı yapacağınız anlaşmalar, görüşmeler, tartışmalar veya vereceğiniz kararlarda çok büyük bir dönüşümü başlatabilir sevgili yay burçlarım. 1 Haziran tarihine geldiğimizde ise Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşacak 3 derece boğa burcundan. Belki de bu sene birçok yay burçlarının iş değiştirmesi, sektör değiştirmesi, meslek değiştirmesi gibi ihtimaller söz konusu. E, hayatınızda bir rutin değişikliği söz konusu gibi ve bu oldukça kadersel bir şekilde gelişecek durumda. E, gibi gözüküyor açıkçası ve bu kavuşumla beraber belki yeni bir işe başlıyorsunuz belki sağlığınızla alakalı önemli bir adım atıyorsunuz belki çalışma koşullarınız çalışma arkadaşlarınızla alakalı büyük bir değişim şifalanma ve iyileşmede mümkün. 17 Haziran tarihine geldiğimizde kuzey aydımı Koç burcuna geçiyor ve artık Koç ve Terazi aksını e, deneyimlemeye başlayacağız biliyorsunuz ay düğümleri ortalama bir buçuk yıl kadar bir burçta kalıyorlar geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte akrep ve boğa hattında olan ay düğümleri şimdi ise artık 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'ün tamamı olmak üzere koç ve terazi hattına yerleşiyor Tabii bu süreçte aslında ay düğümleri sizin yükseleninize güzel açılar yapacak dolayısıyla biraz daha şanslısınız ee, bu alanda Kuzey Ardüğümü'nün 5. ve Güney yedi, pardon 11. eve yerleşmesiyle beraber e, hayatınızda hayalleriniz, hedefleriniz, aşk hayatınız sizi heyecanlandıracak, sizi mutlu edecek projeler, planlar, e, gelişmeler ile karşı karşıya kalacağınızı söyleyebiliriz. Aslında bu yıl birçok yay burcu için gerçekten çok kadersel aşklar yılı da. Diyebiliriz ee, risk almaktan çekinmeyeceksiniz hayat bir şekilde sizi risk almaya yönlendirecek gibi gözüküyor açıkçası bakalım neler olacak yorumlarda artık belirtirsiniz devam ettiğimizde 23 Haziran tarihinde Plüton ve Kuzey Aydın arasında bir kare görünüm var yine oldukça Kritik derecelerde meydana geliyor arkadaşlar bu açılar. 29 derece oğlak ve 29 derece koç burcunda yaşayacağız. Yani ikinci eviniz ve beşinci eviniz özellikle mali konular, parasal konular, aşkla alakalı kendine güvenmek veya güvenmemek, özdeğer, özgüvenle alakalı konularda sınanacaksınız. Belki yeni bir aşka yerken açıyorsunuz ama içinizdeki özgüven ile alakalı konular tetiklenebilir. Belki kendinizi değersiz hissedebilirsiniz, yetersiz hissedebilirsiniz. Bu süreçte bununla alakalı çalışmanız gerekebilir. Konu eğer paraysa, kazançlarınızı nasıl yönlendirmelisiniz, nasıl yatırımlar yapmalısınız? İşte bu konularda da bir takım zorluklar ve beceriler aynı zamanda zorluklarla beraber gelen beceriler aktive olmaya başlayacaktır. 22 Haziran'dan 3, 3 Eylül'e kadarki süreçte Venüs retrosu yaşayacağız arkadaşlar. Venüs 28 derece aslan burcundayken 22 Haziran tarihinde retro harekete başlayacak. Şimdi e, Venüs retrosu tabi her sene yaşadığımız bir retro hareket değil. Özellikle Venüs retrolarında ikili ilişkiler konularında parasal konularda bir takım sorunlar, problemler yaşayabiliyoruz. Eski aşklar, eski ilişkiler, eski ortaklar tekrar karşımıza çıkabiliyor. Biraz bu anlamda bizi zorlayabiliyor açıkçası. Tabii, i̇lişkiler ve para hayatımızdaki en önemli iki kritik konu olduğu için. Venüs de bunlardan sorumlu olduğu için biraz dağılabiliyoruz esasında. Burada baktığımız zaman özellikle 9. evinizde etkili olacak bir retro hareket olduğunu görüyoruz. Belki e, seyahatler, e, yeni yerler, yeni eğitimler keşfetmeye çalışırken eski aşklarınızla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu ihtimallerden bir tanesi aynı zamanda yurt dışı ile alakalı konular, mali durumlardan dolayı gecikmeye veya sekte uğrayabilir. Keza hukuksal gündemlere olanlar varsa yine bu süreçte maddi anlamda biraz zorluklar yaşayabilir gibi gözüküyor. Belki yeni bir eğitime başlamak istiyorsunuz ama o eğitim almak için yeterli bütçeniz olmayabilir. Yani bu konularda aslında bu tarz alanlarda yeni konuları başlatmak çok uygun olmayacaktır. Biraz tabii Venüs Aslan Burcu'nda şaşalı ve... Gösterişli olacaktır. Çok da özgüvenli olacaktır ama e, üstesinden kalkamayacağınız, gelemeyeceğiniz konulara da e, okey dememenizi tavsiye ederim. Evet 14 Ekim tarihine geldiğimizde artık sonbahar aylarında yeniden tutulmalar döngüsünü başlatacağız. 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanıyor e, ve artık koç ve terazi hattını Tamamen hissediyoruz. Burada 21 derece terazi burcu sizin haritanızın 11. evinde etkili. Demek ki yeni bir hayal, yeni bir umut, yeni bir hedefin peşinden gitmeye başlayacaksınız. Bu süreçte belki yeni bir dostluk kurulabilir. Kariyerinizde yükselme söz konusu olabilir. Veya bir proje hayata geçirmek adına... Farklı bir kitleye ulaşım sağlayabilirsiniz. Yeni bir kitleye hitap edebilirsiniz. Kalabalıklara karışabilirsiniz. Bu tutulmayla beraber sevgili yay burçları. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise boğa burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması da artık bu akrep boğa hattının son tutulmaları. Burada bu. Bu tutulma tabii bizi biraz e, zorlayacaktır. Ay tutulmaları bizi güneş tutulmalarına nazaran daha çok zorlayan e, gökyüzü olayları. Ve sizin haritanızın 6. evinde olacağı için lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. <gülüyor> Son kez e, söyleyeceğim bunu. Çünkü e, kontrol edemediğiniz bazı süreçlerin e, sizin üzerinizde bırakacağı hasarlar olabilir. Ve bu durumda sağlığınızda negatif olacaktır. E, durumlara yol açabilir açıkçası. O yüzden e, lütfen bu konuda hassasiyet gösterin derin diyeceğim. Aynı zamanda tabii belki bir iş değişikliği, işten çıkmak, e, çalışma koşullarının değişmesi, çalışma arkadaşlarıyla al alakalı yaşanabilecek hayal kırıklığı veya kapanış enerjisi hakim olabilir. Bu süreçte özellikle emrinizde çalışan, yanınızda çalışan insanlar varsa daha dikkat edin. E, iş ortamında bilhassa Kağıdınızla alakalı çok fazla açık vermemeye çalışın diyeceğim. Çünkü burada 12 ve 6. ev aksları bizleri biraz zorluyor. Kontrolü zor alanlar, günlük hayatımız, günlük rutinimiz ve arkamızdan dönen dolaplar tamamen bu evlerle alakalı. O yüzden bu alanlarda biraz daha temkinli olmamız önemli olacaktır. Evet, yılı kapatırken 30 Aralık tarihinde. Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter 5 derece boğa burcunda düz seyrine başlayacak. Artık tam anlamıyla Jüpiter boğa transitini başlattığımızı söyleyebiliriz. Yani bu alanda özellikle iş hayatınız, sağlığınız, çalışma koşullarınız, yardımcılarınızla ilgili yaşamış olduğunuz problemleri artık şifalandırmaya başlayacak. Jüpiter desteğini arkanızda hissedeceksiniz sevgili yay burçları. Bu anlamda bir iyileşme süreci de tetikleniyor olacak. Evet, e, bu yıla dair aktarmak istediklerim bunlar. Elimden geldiğince kapsamlı bir şekilde aktarmaya çalışsam da tabii ki e, asıl yorumlarımız e, ara ara çekeceğimiz aylık yorumlar, haftalık yorumlar veya önemli gündemlerden oluşacaktır. Ama yine de bu önemli gezegensel etkileşimleri mutlaka şimdiden ajandanıza not edin Derim. 2022 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum neler yaşadınız ve 2023'ten neler bekliyorsunuz yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, şu an için Instagram'da iki tane hesabım var. Ee, i̇kisini de takip etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü şu an e, takipçisi çok olan hesabıma ulaşamıyorum. Ama e, inşallah çözümleyeceğim. Ama yine de her ihtimale karşı bana diğer hesaptan da ulaşabilirsiniz. Mutlu bir sene olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.